Sevgili Ümiz Sabi Kubuş nasılsınız? Sevgili Mustafa Can şahaneyiz. sizleri sormalı. Gayet güzel. Karıncalara ait birilerine bir profesörlük atasam herhalde sana atardım. Yok. diye. <gülüyor> ben tamamen e... Karınca... Ama sen karınca öyküsünü özellikle kalben seven, Tabii. karıncalarla özel olarak bir empatik, zihinsel, duygusal durumu olan bir adamsın. Masada Aynen. sohbet ederken birçok konuyu karıncalar üzerinden analojileyerek de anlatabiliyorsun ya da biçimlendiriyorsun. İşin o tarafını seviyorum. Karıncaların akademik olarak ne yaptığı, nasıl yaptığı, neyle çalıştığı ile ilgili hiç ilgilenmedim. Ben işin mitoloji ve seninle çok sık yaptığımız analojiler var ya, oradan dolayı amatör bir popüler bilim meraklısı kadar biliyorum. Karıncalar kendi içerisinde gerçekten süper organizma olarak çok enteresanlar. Arılar gibi. Arılar da öyle, ya. karıncalar da öyle. Koşullarının sert olduğu ve tuhaflar ve yani ben de tabii bu bilgileri senden öğreniyorum. Organizasyonel yapıları da insan olarak bizim birçok şeyi öğrenmemize ya da anlamamıza fayda sağlayabilecek bir alt beceride de sahip. Senin şey tipi bir iddiam var. Bilinç kavramını yukarıdan kaldırırsak karıncalarla insanlar arasında yaptıkları, ettikleri ve organizasyon açısından neredeyse hiç farkı yoktur diye de bir iddia da var. Evet. Ben karıncalar mevzusunu aynı zamanda Star Trek'teki Borglar mevzusuna da çok da <gülüyor> Star Trek'i hatırlayan varsa evet. yani hani arılar karıncalar, süper organize olmalı. Muhtemelen hatta oradan esinlenmişler. Muhtemelen evet. Yani kendi içlerinde oradan karar verip bir şeyler yapmışlardır. O da gerçekten baş edilmesi çok zor bir uzay ırkı olarak tarif edilir Borglar ve becerilerini karınca gibi örgütlü yani süper organizma organizasyonel yapısından alıyorlarmış gibi görünüyor. Şimdi seninle beraber hayatımızın çok içinde olan Karıncalarla Karıncalar. tefratlı bir şekilde tanışalım. Kimdir, nedir? Onlar nasıl büyürler? Böcek midir, değil midirden başlayıp belki evet. e, niyese karıncalara böcek diyemiyoruz biz. Ya de. çok saygı duyuyoruz karıncalara. Hem hikayelerden hem efsanelerinden, işte fabllardan falan. Saygı duyuyoruz ama o ayrı bir konu karınca bir böcektir. Daha önce de konuştuk. Bir canlının böcek olup olmadığını anlamanın çok basit bir yolu var. Ayaklarını sayacaksın. 6 <gülüyor> ayaklıysa, ayaklıysa böcektir. 8 ayaklıysa örümcektir. 8 ayaklı başka var bir sürü. Yani, yengeçler de aslında. Yengeçler var, örümcekler var, akrepler var, benzerleri. Çok ama... Onlar eklem bacaklı deniyorlar. Eklem bacaklılar geçiyor. Karıncalar da, böcekler de eklem bacaklıdır. İlk sorumu soruyorum. Yalnız karınca var mı? <gülüyor> Tek başına ben yalnız kolboyum arkadaş falan. Öyle bir karınca var mı yani? Öyle. Arılarda var. Soliter arılar var ama karıncalarda yok. Karınca denilen şey hep yok. bir koloniyle. Koloniyle. Yaşıyor. Küçük olur, büyük olur ama koloniyle yaşıyorlar. Formicide familyası dediğimiz bir familyanın içinde 13.000 kadar türü var. O yüzden baştan uyarmakta fayda var. Biraz sonra konuşacağımız karınca özellikleri tüm karıncalara ait değildir. Her bir karınca türünün ayrı özelliği, ayrı davranışı, ayrı organizasyonel yapısı vardır. Ama bunu daha kolay anlamak için sanki bunların hepsini bir karınca türünde toplamışız gibi anlatmaya çalışacağım. Hani ya benim gördüğüm karıncada bu özellik yok diye çıkmasın kimse. <gülüyor> tamam. Peki karıncanın önce ebatından başlayalım. Bizim bildiğimiz karıncalar birkaç milimetre uzunluğunda falan hani gördüğümüz hani minik minik karıncalar. Ama aslında dünyada böyle değil. Yani en büyüğünden en küçüğüyle karıncanın ebatı boyu nasıl? Ne olacak? ki? Bizim bildiğimiz formda bir karıncanın, Türkiye'de yaşayan bir karıncanın anteninde yaşayabilecek kadar küçük olanları da var. Bizim bildiğimiz gene Türkiye'de yaşayan karıncalardan bin tanesini sırtında taşıyabilecek kadar büyük olanı da var. Yani ne? Kedi kadar mı var? Yani hani <gülüyor> Yok. 2,5-3 ortak... santime kadar ha, yani hani olanları var. Şu, şu ebata tamam. kadar gidebilecek olan. Şu ebat diye de görünmeyen bir adamı <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> yani bu milimetrenin yarısından başlayıp çok nadir de olsa 2-2,5 iki, iki santime kadar büyüyenleri var. Yaşam alanları olarak da muhtemelen soğuyacaksın diye düşünüyorum. Dünyanın her yerine yaygınlar kutuplar hariç. Kutup bölgesinde yaşıyorlar. Sanıyorum var. toprağa ihtiyaç var. Kutup buzul olduğu için kutuplarda yoklar. Ee, bazı Onun... türlerinde toprağa ihtiyacı var. Toprak altı koloniler yapıyorlar. Bazı türler toprak üstü koloniler yapıyorlar. Müteahhitlik yetenekleri gelişmiş. Kat çıkabiliyorlar. Bazı türleri gezgindir. Hiç yuva yapmazlar. Göçebe. Göçebe olarak yaşarlar. Yaprak Korkuyorum Kesenleri bir var, bazı türleri uçarak gezer falan gibi de <gülüyor> yani. <gülüyor> yani uçanları da var ama hani dönem dönem her zaman <gülüyor> değil. Dönem dönem. Peki olmadığını tahmin ediyorum ama yine de sorayım aradan. Zehirli karınca diye bir şey var mı? Var. <gülüyor> ha valla <mı? gülüyor> Tabii yani formik karıncalar var. Onların zehirleri bizi yani insan olarak önce sanırım onu soruyorsun. Böyle hayati tehlike yaratacak bir şey değil. Ama hani gözüne falan geldiği zaman bayağı tahriş eder, canını acıtır. Ama kendi ebatındaki diğer canlılar için böyle... Formik asit fışkırtıp ölümlerine sebep olacak kadar zehir kullananları da var. Enteresiyormuş. E, Türkiye'de değilim. Yok bizde yok. Daha çok sıcak bölgedir diye tabi. Ekvator'a ediyorum. yakın bölgelerde. Evet oralar niyeyse zehri daha çok kullanıyormuş... Bir bilgisi var evrimsel olarak. Yani rekabet çok yüksek, tür sayısı çok fazla. Onlar olduğu bazı türler kendisi zehir üretmiyor. Başka bir türü yiyerek ondaki bir maddeyi alıp depoluyor gibi böyle karmaşık sistemleri var. Bir karınca kolonisinin kabaca üyeleri neler? Kimler var içeride? Bir kere şöyle başlayalım. Kraliyetle yönetilen bir düzendir bunlar ki başlarında bir kraliçe var. Arılardaki gibi. Arılardaki gibi. Bu arada karıncaların en yakın akrabaları aslında arılardır. E tabi o da o da bir süper organizma. Tabii. Bir kraliçe var ve kraliçenin oluşturduğu yumurtladığı yumurtalarından çıkan bireylerden oluşan karmaşık bir sistem var. Ve bütün şeyler arılar olduğu gibi bireyler birbirinin kız kardeşidir. O yolda sokakta gördüğümüz karıncaların hepsi dişi mi? Hepsi, hepsi dişi. Hepsi. hepsi. Hepsi. Erkek denilen karınca türü az bir sayıda var dişiyi döllemek için kullanıyor ve öldürüyorlar mı yine arılarda? Aynen. Şeyden atıyor. Ya ömrün tamamlamasını bekliyor ya da koloniden atıyorlar. Pozitif erkek ayrımcılığıyla alakalı çalışmaz vakti geliyor. <gülüyor> yani şöyle. Kraliçe karınca daha önce arılarda da bahsetmiştik. Partonogenez diye bir sistem var bunlarda. Bir yumurta döllendiği zaman ortaya dişi bireyi çıkar. Döllenmediği zaman erkek bireyi çıkar. Kraliçe karınca erkeklerle çiftleşir. Oateka adından. Organelde spermleri biriktirir. Koloninin ihtiyacına göre yumurta yumurtlar, oradan dişi bireyler çıkar ve popülasyonu dengede tutar. Berekete göre, mümittliğe göre. Yeniden üremesi gerektiğinde, sperme ihtiyacı olduğunda döllenmemiş yumurtadan zaten erkek çıkar. Üremesine devam o eder. O erkekten ürer, Tabii. öteki yumurtalarını döller, oradan dişiler çıkar ve devam eder. Tüm bu işçi karıncalar vesaire falan falan hikayesi dişi. Yani. Hepsi dişi. Tamamen Erkek kız kardeş. karıncaları muhtemelen biz görmüyoruz bile. Yok görmeyiz. Onların zaten yapı olarak da küçüktürler. İşlevleri de yoktur zaten. Onların işlevi ile çiftleşmek. O kadar. Bütün kız kardeşleri sınıflandırırsak türüne göre değişmekle beraber onların da görevleri var tabii. İşte asker karıncalar var. Herkes çok iyi biliyor. İşçi karıncalar var. Tarımla uğraşanı var. Hayvancılıkla uğraşanı var. Morfolojisi ve yaptığı işler yapıya göre değişiyor. Asker karıncalar daha iridir. Diğerlerine göre daha kıskançları daha güçlüdür, daha savaşkandır ve Peki bir şey soracağım. Der. Yani Doğan Karınca'nın daha iri olmasına göre bunun asker olacağına karar mı veriliyor? Asker Yoksa olması an... gerekeni özel olarak besliyorlar. O asker oluyor. Ha veriyor. baştan buna karar veriyorlar. Bunlar asker olacak Tabii. diye. Bunlar işte işçi olacak. Bunlar tarımcı olacak diye baştan karar veriyor. Tabii yani Bayağı tarımcı işçi var. falan diye ayrılıyor mu konuya? Tabi tabi. Bu arada şey gibi staj gibi düşün. Yeni karıncalar ergenleşinceye kadar artık tam işlevsel olarak çalışıncaya kadar yine hatırlatıyorum türüne göre değişmekle beraber karınca kolonisindeki yapılan işlerde staja gönderiyorlar. Önce işte mantar çiftliğine gönderiyor, işte yumurta bakım alanına gönderiyor, hayvan çiftliğine gönderiyor, dışarıda avcıların yanına gönderiyor. Hepsinden haberdar oluyor. Ondan sonra nasıl olduğunu bilmediğimiz şekilde ona bir görev veriliyor. O görevin. Ne yapmaya devam ediyor? Bir karıncanın ömrü ne kadar? Türüne göre değişmekle beraber 3 ayda olabilir, 2 senede olabilir. Yaşadığı yeri büyüklüğüne ve türüne göre yani değişiyor. Yani o 3 aylık ömrünün içerisinde de staja gidecek vakti oluyor. Tabii. Yetişkinliğe varma satıyorum, bir hafta sürüyor falan. Hani onun içerisinde staja da gidiyor vesaire gibi şeyleri var. Peki bu organizasyonel yapı, yani bir tür bir iletişim ister. Tabii. ya da istermiş gibi geliyor şeyde var mı kendi aralarında bir tür iletişim ya da ee, mantığı ne konuşmadıkları kesik <gülüyor> yani sesli konuşma tabi yok ama birden fazla iletişim yöntemleri var bunlardan bir tanesi herkesin çok iyi bildiği feromonlarla haberleşiyorlar herhangi bir karınca diyelim ki bu avcı olsun dışarı çıkan bir karınca bir besin kaynağı bulduğu zaman o besin kaynağının miktarı ve türü ile ilgili feromonal kimyasal maddeler Bırakıyor. Dikkat etmişsindir böyle bir katar halinde hareket ederler. Bulduğu besin kaynağından yuvasına geri dönerken o feromonları bırakarak geçiyor. Herhangi başka bir karınca bu feromonu yakaladığı zaman onu takip edip besin kaynağına gidiyor. Tekrar yuvaya dönüyor. Ne oldu? İki feromon izi oldu. Başka bir karınca iki feromon izini bulduğu zaman diyor ki burada önemli bir şey var. İki karınca birden gitmiş. O gidiyor geliyor. Üç oldu, dört oldu derken feromon izinin yükü artıyor. Bu sefer feromon çektiği karıncaların sayısı da artıyor. Böyle katarlar oluşuyor. Ne zaman o yok oluyor? Besin kaynağı yok olup da artık alacak bir şey olmayınca, besin olmayınca dağılan karıncalar daha az feromon orada olmasına sebep oluyor. Böylece yol ortadan kalkıyor. Bu iletişim şekillerinden bir tanesi feromonlar. Diğeri hareketlerle anlaşıyorlar. Bizim anladığımız kadarıyla. Çünkü beden dili kullanıyorlar. Yani. Tabii. Yani mikroskop altında şunu görüyoruz onu bir iletişim sistemi olduğuna karar veriyoruz. İki karınca karşılıklı geldiği zaman ön ekstremitirlerini kaldırıp karıncanın kafasında bir yerlere dokunuyor. Bir kod içeren bir yerlere dokunuyor ve o kodu aldıktan sonra karınca bir davranış değişikliği gösteriyor. Bu da bir tür iletişim mekanizması. Şöyle de enteresan bir şey var. Hem feromonların yapısı olarak hem bu hareketli dilin kodları olarak koloniden koloniye en yakın kolonide aynı dili kullanıyorlar. Uzaklaştıkça şiveye dönüşüyor. Biraz daha uzaklaştığın zaman lehçeye dönüşüyor. Çok uzaklaştığın zaman dile dönüşüyor. Farklı bir dil kullanan koloniden bir karınca herhangi bir sebeple bu koloniye geldiğinde kabul edilmiyor. Almıyorlar. Aynı dili konuşmuyorsa hani öldürmüyorlar, şey de yapmıyorlar ama içeri almıyorlar. Bu da karınca yazık ona demiyorlar. Daha enteresanını söyleyeyim. Başka bir böcek bu feromonları kopyalayabiliyorsa veya hareketleri taklit edebiliyorsa koloni girdiğinde, bunu uyguladığında onu kabul ediyorlar. Ve içeride besliyorlar, bakıyorlar, misafir ediyorlar. İşi bitince de gönderiyorlar. Böyle yapan böcekler var mı? Var, var ki örnek verdin. Var, var, yani beslenmek ya da besi bulmak için karınca taklidi yapan, karıncaca evet. öğrenen. Karıncaca öğreniyor. En güzel o. <gülüyor> karıncaca öğreniyor. Hem de lokal karıncaca öğreniyor. Tabii. Yani hani o bölgenin karıncacası neyse onu öğreniyor. Yani işte İç Anadolu kolonisinde <gülüyor> adam öğreniyor. Karadeniz'e gidiyor. Aynı şiveyi kullanmıyor ama aynı dili kullandığı için orada da kabul görüyor. Bunlar yuva paraziti olan böcekler. Yani yuvaları talan etmiyorlar ama oradan faydalanıyorlar. Uzun sürede kalmıyorlar. Sonra terk ediyor. Bir gibi. karınca yuvasının kendi içinde bununla alakalı hani bu belgesellerde vesaire de görüyoruz. Çok komplike, çok katmanlı olabileceğini her Tabii. türde olmuyordur tahmin ediyorum. Olabileceğini fark ediyoruz. Böyle bir organizasyon gerçekten komplike bir bütünlük, bir merkezi bütünlük istiyor. Çünkü şöyle de bir durum da var. Yani hani görevin neyse o görevine uygun şekilde karıncanın kendi hayatını sıklıkla feda etmesi gerektiği durumlar da oluyor. Tabii. Aynısı arılarda da oluyor. ya yani gidiyor kendini zırt diye feda ediyor falan. Bu birey olmadan bu süper organizasyon olmak yani bireyselleşmeden bir organizmanın bir parçasıymış gibi davranan ama o organizmayla organik bağı olmayan bireyselleşme nasıl bir denge abi? Bu çok tuhaf bir durum ya. Ya çok tuhaf. Bizim yani insan zihnimizde hayal edebileceğimiz bir durum değil. En azından ben hayal edemiyorum. Şimdi buradaki süper organizma olmasının temel olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi karar verici kraliçe bir kere. O kolonide kaç işçi, kaç asker kaç bilmem ne olacağını karar vericisi kraliçe. O onun kararına göre zaten yumurtluyor ve tamam, içinden kraliçe şöyle çıkıyor. kararlar vermiyor değil mi? Yani hani yapısal olarak. İşte bundan sonra şurayı işgal ediyoruz ya da gıdalar için bu tarafa gidilecek ya da bunlar öldürülsün. Böyle kararlar Yok, vermiyor hayır. yani. Koloninin içindeki homeostasi korumaya çalışıyor, koruyor. Ama bunu da tek başına akıl ederek yapmıyor. Dışarıdan gelen tabiri caizse vezir ve danışmanları ona bilgi taşıyor feromonlarla. O taşıdığı bilgiye göre koloninin iç yapısını oluşturuyor. Dışarıda kıtlık varsa mesela yumurta sayısını azaltıyor. Diyor ki dışarıda kıtlık var biz bu koloniyi besleyemeyiz azaltın. Sonra kıtlık o kadar büyüyor ki baş edilir hale gelmiyor. Bunlar hep karikatürize olarak algılansın. Bireylerden bir tanesi başka bir kolinde veya başka bir yerde bir gıda kaynağı buluyor. Haber geldiği zaman kraliçeye, ha diyor orayı işgal etmemiz için şu kadar bireye ihtiyaç var yumurtlamaya devam edeyim diyor. Gene... Homoestesi sağlamak için. Ama buradaki temel unsur, sosyal canlı olmanın temel unsuru gecikmeli de olsa tüm bireylerin aynı bilgiye sahip olması. Bir iletişim hattının olması. Aynı bilgiye, aynı emre, aynı şekilde cevap verebilme yeteneği. Bu da feromonla organik. Bu da feromon. Yani kokmayan kokular. Fokmayan kokular? evet. Yani on, onun da birçok çeşidi var. Propaganda feromonu diye isim takmışız, beslenme feromonu, SGK, sosyal güvenlik falan. Bunların hepsi orada analojileri var. Mesela senin e, anlattığını bildiğim enteresan bir kursak mevzusu da evet. vardı. Mesela yani sosyal olarak geliştirdikleri tuhaf bir mi hali birbirlerine yardım edebilmeyle ilgili. Evet çok enteresan. O, onun ismini ben taktım. Hani dünyada, literatürde böyle bir şey yok. Sosyal güvenlik kursağı, bizdeki insanlardaki SGK ya denk geliyor. Öyle bir şey yaptım. Tüm karıncalarda değil ama bazı karıncalarda kursak var. Kursakta gıda depolayabiliyorlar. Fakat şöyle bir özelliği var. İsterse açlıktan ölsün, hayatın sonuna gelsin, kursağındaki o SGK'sındaki besini kendisi için kullanamıyor. Nasıl kullanıyor? Başka bir birey, aç bir birey geldiğinde karıncanın kafasında kafasını ön ekstremiteleriyle bir hareket yapıyor, yalvarma gibi de algılayabilirsin oraya kodlara basıyordu senin hayal gücüne kalmış. Kursak açılıyor ve karşıdaki karınca hayatını kurtarabilecek kadarını veriyor. Karıncanın hayatı kurtuluyor ve devamlılığını Bu ancak sağlam. bir başkasından alabileceği bir şey. Sadece başkasından alabiliyor. Organizasyonel tavrın doğası gereği devam ediyor. Tabii. Yani tek başına. O yüzden bireyselleşme olmuyor yani. Olmuyor. Ben fazla edebiyat okudum. Ben bunlardan daha iyiyim. Ben yalnız yaşayacağım diye bir durum yok, <gülüyor> yok yani. <gülüyor> yani. Burada tabii enteresan başka bir konudan dedik ya karar verici koloninin iç varlığının dengelerini sağlayan kraliçenin kararlarıdır. Koloni kraliçenin iyi çalışamadığına karar verirse kraliçesini değiştiriyor. Onu atıyor yuvadan diyor ki başka bir kraliçe olacak. Bu artık beceremiyor. Neye göre karar Kral veriyor beceri becerisi? İşte o iç dengeyi sağlayabilecek yeterliliği olmadığı zaman kraliçeler normal karıncalardan çok daha uzun yaşar 3 yıl 4 yıl 5 yıl 6 yıl yaşayanları vardır yani normal 3 ay yaşayabilen karıncaya göre sonsuz yaşıyor ölümsüz ama yani o yaşlanma aynı zamanda şeyi düşürüyor verimliliği düşürüyor karınca kolonisi bunu fark ettiğinde içerideki dalgalanmayı bir türlü yerine getiremiyorsa kraliçede suç vardır ve onu eksediyor. Ama mesela şeyi nasıl ölçüyor ya da ayar veriyorlar? yani Diyelim ki o yaz çok sıcak geçti ya da çok soğuk geçti o kış. Yani o sıcak ya da soğuğun işte kıtlık ya da yiyecekle alakalı bir etkisi var ve o karınca yuvası normal alışkın oldukları standardın altında ya da üstünde performans gösteriyor. Burada kraliçenin başarılı ya da başarısız olduğuna bu değişkenler dış değişkenlere istinaden herkes sağlıklı ve dengeli biçimde nasıl karar veriyor ya da hayır sağlıklı biçimde değil gücü yeter YET'de yürüyor zaten durumumu yani. Olay şöyle. Kraliçenin ana görevi üremek olduğu için dışarıdaki koşulu ne olursa olsun üremeyi ona göre ayarlaması gerekiyor. Dışarıda verim çok yüksek. Güzel bir yaz geçiriyoruz. Çok fazla birey üretebiliriz. Ama karınca, kraliçe yumurtlayamıyor. Yeterli sayıda yumurta veremiyor. Dedim yani yani feedback bunun bilincine var. bunun dışındaki karıncalarda sahip diyorsun. Yani en azından bir mekanizmayla sahip. Bu bir bilinç istiyor ya şimdi bunu kraliçe karınca bilinç olarak buna uygun fonksiyonu bu bunu anladım. Ama dışarıdaki ortalama bir karınca da işçi karınca oluyor buradaki şeyde. bir ortalama işçi karınca da bilinç olarak hava sıcak bizim karınca yeterince yumurtlamıyor. Kraliçe yeterince yumurtlamıyor. Bilincine sahip olmalı ki bizim kraliçeyi indirelim yeni kraliçeyi verin. Ama hikayeleştirmek tabii ki böyle evet. bir bilinç olması gerektiği gibi bir şeye dayandırıyoruz ama bu bilinçle ilgili değil. Orada yani ya son dönemde şu demokrasi liberal yönetim biçimlerinin bir sonrasındaki yönetim biçimiyle alakalı çok tartışma yapılıyor ya masada. Evet. Aslında konu bununla alakalı bir gedik arama. Şimdi yapmaya çalıştığım şey liberal yönetim biçimleriyle diktatörlüğü bir türevini krallığın bir türevini birlikte çalıştırtmak mümkün mü? Kişiye bağlı değil de yani diktayeden eden bir kişiye bağlı değil de diktayeden eden bir sisteme bağlı organizasyonel yapılar geliştirmek mümkün mü? Hı, üzerine çalışmak lazım. Ha, ha, konuş olmasın? Konuşuluyor ya da gündem konularından Ama, bir tanesi yönetimde. Yani, hani o, o merakla soruyorum ya, yani. o denge nasıl sağlanıyor? Yani. Yani bilinç düzeyinde değil. Anlıyorum. Hani kraliçenin yumurtlama sayısını ayarlaması da bilinç düzeyinde değil. Gelen bilgilere göre oluşan eee i̇şte otomatik yani, bir sistem o otomatik bir aslında. sistem. Ama bu çözümlerden bir tanesi de değil. Biz hep sosyal eşitlikçi <gülüyor> ve işçi yararına çalışan kolonilerden bahsederiz. 13.800 türden bu sadece bir tanesi. Hani buna başka çözümler bulanlar var. Özellikle iklimin sert olduğu, kuzeye gittikçe veya Güney Yarımküre'deysen güneye gittikçe iklimin sertleştiği, produktivitenin düştüğü yer azaldığı yerlerde. Karınca koloniler başka çözümler bulmuşlar. Mesela direkt diktatöryal askeri sistemle çalışan karınca kolonileri var. Bütün koloni askerlerden oluşuyor. Hem de öyle bir askerler ki hani insanla benzeştirsek her tarafı zırhkaklı, işte kafasında dikenler elinde, kılıçlar keskin neler. Hani kendini besleyemeyecek kadar askerleşmiş karınca kolonisi var. Yaşamını idame ettirmesi için bunlar köleci karıncalar. Gidiyorlar başka türden Karınca kolonilerini basıyorlar, kraliçe dahil hepsini öldürüyorlar, kılıçtan geçiriyorlar. Yumurta deposundaki yumurtaları çalıp kendi kolonilerine götürüyorlar. Yumurtadan çıkmasını bekliyorlar. Ondan sonra onları hizmetçi olarak kullanıyorlar. Bütün yeme, içme, temizlik her şeyi onlara yaptırıyorlar. O kadar beceriksizler ki oturdukları yerleri bile temizlemekten acizler. Yemek yemekten acizler insan zihninde söylüyorum. Koskoca şövalye... İşte işçi karıncanın 500 katı büyüklükte gidiyor işçi karıncaya yalvarıyor. Ya lütfen beni besle ölüyorum ha, falan diyor. Kendini <gülüyor> besletiyor. İşçi karıncaların sayısı azaldı. Ömrü bitti. Toplanıyorlar. Çok böyle emin askeri düzende yeri belirlenmiş bir koloniye nasıl olduğunu bilmiyoruz. Askeri harekat düzenliyorlar. Karşı taraf buna savunma yapmaya kalkarsa mesela propaganda feromon diye bir şey var öyle bir isim takmışız. feromonları bir salıyorlar. işgal altındaki, karınca kolonisindeki askerler şaşırıyor kalıyor. Ya ne yapacağız şimdi? Savaşacağız mı? Savaşmayacağız mı? Kaçacağız mı? Ne oluyor ben falan? bu fikre kendimi yakın hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Propagandada böyle bir etkisi var. Yani. <gülüyor> Kafa karışıklığından bir giriyorlar, hiçbir canlı kalmayıncaya kadar parçalıyorlar, yavrular alıp gene kaçıyorlar. Mesela buldukları yöntemlerden bir tanesi bu. Bu insanlar için yani gerçekten zararlı ya da öldürücü olabilecek karınca kolonileri var mı? Efsanelerde var. Özellikle Afrika'nın Ekvatoryal bölgesinde göçmen karıncalar var. Filmleri falan da çok çekildi. Trilyonlarcası bir hat üzerinde yürüyor ve canlı insan daha hiçbir şey bırakmıyor, hepsini yiyor. O biraz karikatürize edilmiş ama öyle işgalci göçmen karınca türleri var. Gerçekten de canlı hiçbir şey bırakmıyorlar ama Boyutuna göre. Yani oradan geçerken iri karıncalar, çekirgeler bilmem neler bulduk deriz. Onları yiyerek gidiyorlar. E, bu Amerika'da kırmızı karıncalar falan diyorlar. Büyük tümsek tepeler yapabiliyor falan. Hani mesela onların böyle insanlar için kazara düştün, yakalandın ya da yuvaya bastın, yakında gittin. Yok. Bir zarar verecek herhalde yani, bir şey yok. Yani e, ısırırlar. O da hani karınca ısırı. Karıncanın İngilizce'deki karşılığı ant var ya Orta Çağ İngilizcesinde ısırıktan türediği zannediliyor. Isırıcı. Falan demek. Yani o Asker karıncalar ısırıyor ama öyle çizgi filmlerdeki gibi, Hollywood filmlerindeki gibi öyle, öyle bir karşılığı yok. Ama bu ısırığı yerli kabileler falan Afrika'da Tabii. iyileştirici olarak da kullanıyor galiba. Çok iyi ısırırlar ve inatçıdırlar yani bırakmazlar. Bazı yerli kabilelerinde özellikle kesik yaralarında, küçük kesiklerde sütür olarak kullanılır. Yani biz dikiş atıyoruz ya estetik dikiş aynı onun gibi Dezenfekte ettikten sonra yarıyı kapatıp karıncaya ısıttırırlar. Gövdesini kopardığı zaman orada kitle olarak kalır. Bildiğin estetik sutur atıyorlar yani. Evrimsel hikayede karıncalar nereden geliyor? Yani bu organize olarak her türde yapılabilen bir şey değil. Kurtlar da kendi içerisinde belli organize olma becerileri var ama organizma olarak çok daha ileri seviyede bir organizma. Böcek seviyesinde böyle organize olabilmeyi evrimsel anlamda keşfetmek nasıl bir süreçten oluşmuş? Valla bildiğimiz kadarıyla 100 milyon yıl önce atasal karıncalar bunu yapmaya başlamışlar. Bugünkü karıncalara benzemiyorlar ama aynı soy ağacından geldiğini biliyoruz. 100 milyon yıl öncesinden 60 milyon yıl öncesine kadar bir gelişme, bir keşfetme süreci oluşuyor. Çok küçük koloniler ve bireysel farklılıkların görülmeye başlandığı ama hani dedik ya asker karınca işçi karınca şeyleri var. Görülmeye başlandı ama daha tam birbirinden ayrılamadığı dönem bir 40 milyon yıl yaşıyorlar. 60 milyon yıl önce başlıyor. Bu bizim bugünkü bildiğimiz anlamda koloni ve sosyal ...organizma oluşturma hali. Ama buna niye ihtiyaç duydular? Niye böyle bir yol seçtiler? Benim hayal gücümün dışında kalıyor. <gülüyor> Çünkü bayağı komplike bir organizasyon. Tabii. Peki son ve en kritik soruyu soruyorum sana. Eyvah. Karıncalarla alakalı belki de hepimizin kalben merak ettiği içsel olarak sorunun kendisi. Evdeki karıncaları nasıl göndeririz <gülüyor> <gülüyor> abi? Abi... Evdeki karıncaları nasıl gönderirsin? Karıncalara zarar vermeden göndermek istiyorsan konunun başında anlatmıştık ya karıncalar bir Besin kaynağına gitmek için ne kadar çok kullanılıyorsa o kadar çok feromon izi bırakırlar. O ne kadar kuvvetliyse o kadar çok karınca gelir. Feromon izlerini mi yıkayacağız? Aynen Alacaksın çamaşır suyunu, feromon izlerini yıkayacaksın. Yine de bahçeli bir evdeysek özellikle. Hani karıncalar bir, bir hikaye. acık yani yere ekmek döksek bir şey olsa falan karıncalar. Onu keşfedebiliyorlar hızlı Tabii, bir Tabii şey. karınca hakkıdır o. Eski tahirde öyle <gülüyor> derler. Onlara da dokunmaz. E evet. Ama onlara basacağız basacağız diye de korku duyuyoruz. Böyle bir şey veriyoruz. Şöyle, Aslında ikna edersin ama insan gibi değil, karınca gibi konuşmayı öğrenmek gerekiyor. Onu anlat da bir güzellik olsun. Ama Sinan Hocam şöyle yapmak gerekiyor, ellerimizle karıncanın suratına belli işaretler bırakmamız gerekiyor. Bizim eller büyük pık diye. O zaman bir bölümde karınca dili, karınca dili ve filolojisi diye bölüm açacağım ben. <gülüyor> ee, sevgili Ümit Sabi Kumuş, çok sevgili çok teşekkür Mustafa ediyorum. Hocam. Öpüyorum senin yanaklarından. Valla ben teşekkür ediyorum. Karınca biliyorsun benim hani başta da söylediğimiz gibi hobim karıncalarla uğraşmak. Onların efsaneleri, hikayeleriyle uğraşmak. Karıncanın kendisiyle değil. O yüzden böyle bir bölüme sığacak bir şey değil. Karınca anlat anlat bitmeyecek bir konu. İnşallah bir gün kitabını yazmayı da düşünüyorum. <gülüyor> Bence çok iyi fikir.